Ben de yaptım. Bir proje yapıyorsun, faydasını bir ay sonra, üç ay sonra görebiliyorsun. Görüyorsun. de bir şey yapıyorsun, yaptığın şeyi belki yüz yıl sonra doğru ya yanlış. Yani hayatında belki bir şey adayacaksın ve 60 yıl sonra, 60 yılın harcadığın şeyin yanlış olduğu ortaya çıkacak. Yani dedim ki parası iyi değil. Yaptığın iş kimseye takdir alamazsın. Hani tamam o bilim insanı ne güzel falan diye belki bir şey deniyor ama bu anlayışlarına kadar, kadar bir takdir değil. Hani kimse kadar yaptığın işi hakikaten anlayıp, ya ne kadar doğru iş takdir etmek değil bu. O yüzden şey gibi hani, düşünmesin, Asistan Can Nobel adlı övünüyoruz ama kaç övünüyoruz kişinin ama, çalıştığını, ne yaptığını aynen, biliyor. Aynen. Evet. O yüzden hani, çevresinde faydası yok, parasında faydası yok, takdirinden faydası yok. Hayatla adadığın şeyin düşerip yaramayacağı belli değil, doğru olup olmayacağı belli değil. O yüzden böyle bir şey ancak severek yapabilirsin. Hakikaten sevip hayatla bunu geçmek istiyorsa yapabileceğin bir şey. Yani, yaptığı O yüzden şey şunu değil. da söyleyeyim, bazı insanlar gerçekten tırnak cool görmek için fizik yazmayı seviyor. Şimdi bilimde öyle bir şey çıktı. Evet. Buna hiç yazmasınlar. Yani gerçekten sevmiyorsan, bunları göze almıyorsan hani... Yani bir defa yaşıyoruz. Hani hakikaten vakit ayırman lazım. Çok hayat Big Bang teorideki kadar kolay değil herhalde. Yok canım. Yani Bütünle oynanıyorlar. Öyle Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Favori karakterin hangisi orada? Ya ben son ilk sözümden sevmiştim. Ya kızları da yokken seviyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sövbe <Sor, sor, sor. gülüyor> <gülüyor> kızın bana hitap etmedi. Ama şey öyle bir ateş var da aslında Big Bang'de Ben orada QT'ye de gittim. Bir yıl QT'de kaldım ben. Hani Big Bang'de QT'de geçiyor ya. <gülüyor> Onlar falan yalan ya o falan. Gerçekten Yok mi? Şey böyle canım öyle değil. Olarsa o zaman set ya. <gülüyor> set muhtemelen. Ya. Neresi bilmiyorum ama şey değil yani o. <gülüyor> Zaten <gülüyor> evden çıkmıyorlar. Çok az görüyoruz gibi bahsede. Evet. Hep kişiler var ya. Yani bir de bundan güya postok abi. Hiç, hiç ben bundan fundik bulayım diye uğraştığını görmedim. Bir tek şey işte. ettim, Yazdığını görmedim. Ee, şey vardı ya, Yahudi karakter. Adını unuttum. Ha, şey, Howard. Howard. Howard, Howard adı da kendime çok bahsetiyorum. Tek masterlı mühendis o. Hepsi doktoralı etrafta. Ya yani bir şey söyleyeceğim şimdi. <gülüyor> Neydi Big Bang dedi Howard? İşte o Yahudi birazcık şey... Kız artlaşıyor. Kızlara çok hevesliydi değil mi? Ee, Abaza diyeyim seni istiyorsan yeah. bu dikiyorsan. <gülüyor> yok <gülüyor> canım öyle bir yani. yani. Ne işte dizi boyunca, aman kız bulayım, kızlara taşıyayım falan. Benim Yahudi fizikçi artlaşım var. Yarılda vardı. Kaltak'ta postlog yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Hiç benzemiyor diyorsun. Yani şu hayır. Adam... ...kendi mesela evlenecek vakte evlenme şansımız yok. Ben diyordum ona kız, kızarttığı yani seviyor. Şey o tarz bir şey değil. Yani atöpüsel bir insan değildi ama... ...haklı olarak şunu diyor. Abi, vakti yaramayız. Aslında dizide biraz bunu işliyordu. Yani o doktor sözün insanların biraz toplumdan izole olduğunu yok, falan ya, mı dizi, acaba şey yapıyordu? Bence hayır. Dizdeki karakterlerin şey yani uyum, sosyal zekaları düşük olmasından dolayı uyum sağlayamamızı anlatıyordu. Evet, hani vakti evet, olmadığı evet. için değil. Vakti çok. Bağlara gidiyor, insanlarla tanışıyor. Doğru, gidiyor, sosyal yani, zekası şey kötü olduğu Aynen. için hep işte sıkıntılar yaşıyordu. Ama gerçek hayat neydi Vakti yok zaten o kadar. Senin şey. vaktin var mıydı mesela doktor sözünce? Yani bir şeyler yapabiliyor muydun? yerleri gezebiliyor muydun? Yoğun geçti mi? Ya benim yoğun geçti. Bayağı yoğun geçtim. Ama şöyle daha çok ayırabilirdim, ayırmadım. Yani kendimi öldürmedim. İçinde kalan bir şey oldu mu? Bir makale yok, olabilir, keşke şunu yapsaydım. Yok ya. Yok, yok Şey yani ben o konuda iş... Çünkü yani ben out diye bir şey vardı Türkçesini bilmiyorum. Oldu mu? Olmadım. Çok şey. İşte Onu olmadım, ona dikkat ettim. Türkçesini bilmiyorum, bilmeyenden işte şöyle bir şey yani. Bir şey o çok sürmenizle olmak da değil ama... Yani contaları şey... yakmak, kafayı, Aynen, kafayı da <gülüyor> silmiyorsun <gülüyor> aslında, contaları yakmak diyelim. yani Bir şeye o kadar çok vakit ayırıyorsun ki o şey artık, kaçırıyor. Bazen, tadını o kaçırıyor. O şey yapasın gelmiyor. Hevesini ka kaçıyor. Hevesini kaçıyor. Aynen o durum olmadı bende. Bir şeye sendromu diyorlardı işte herhalde bir ünlü biri yakalamıştı o tarz bir şey olabilir Türkçe'si. Ama şey mesela benim mesela hatta eşim falan bilir bilirim. Yani gece mesela 12'de 1'de kalkarım uykudan. Oturun masanı başlarım, açarım bilgisayarı bir şey yazmaya başlarım. Çok aklıma geliyor. Hani 8-5 gibi bir iş değil yani. Akşam 5 oldu, Aa, işim bitti artık, gideyim. Işim çok oynayayım. iyi, çok hani iyi. Gün boyunca ama şu da güzel. Öğlen 1'de kalktın, yani sabah 5'e kadar çalışın. Hani sabah 8'de işe bekleyen yok ya. Şu an ben postum, ne zaman gitti? Ya şu an Türkiye'deymiş ya, ben çalışıyormuş ya, tatile falan değilim. Aynen öyle. Ama kimse niye Türkiye gidiyorsun demedi. Hani tamam ben bilgisayar başı için. Zaten bir sonraki bölümü birazdan geçeceğiz. Orada da postdoc ve Covid döneminde çalışmayı soracağım sana. Oh. Ama şimdi bu üçü oldu abi. Üçün bitişini şey yapamıyor, dört olabilir. <gülüyor> e, doktoru test konu neydi abi? Nasıl i̇şte, geçti? İşte alan test demiştim ya, onunla alakalı bir şey. Ee, güzel ha, direkt geçti. Direkt bu konu, tamam. Ya adı şey... Ya, ya bunun... Ya makaleni nerede okuyabilirler onu sorayım yani. Ya da makalene bakmak ister ya. Çıkar zaten direkt. <gülüyor> ya sonra, sonra. O, ben otokonu dersinler. <gülüyor> Siteye koydun mu? <gülüyor> ha, tamam. Ya işte de CV'im var, CV'imden ulaşabiliyordu. Tamam. Neyse, yani bakacağız artık. Nasıl, işte. nasıl geçti işte? Savunma nasıl geçti? Savunma çok güzeldi. Hı. Ya benim şöyle, biraz görgüsüzlük olacak ama söylemiş olayım hadi. Çünkü hoşuma giden bir şey. Ee, benim makalem, ben bayağı makale bastım. Doktorsuz ben 8 tane makale bastım. Müthiş ya. Ee, Teor fizit 8 makale güzel bir şey. Doktor zamanında, hani az bir şey değil. Ve bunlar şey hani, güzel makalelerdi. Yani Layalan makaleler değildi. Bunu nereden karar veriyoruz? Ee, Nasıl biliyoruz bunun güzel olduğunu? Şöyle her kendi kriteri olabilir. Daha objektif bir kriter. Doğru ya da iyi değil ama atıf sayısına. Heh, onu bile soruyorlar. Aynen, atıf sayısına anlaşılabilir. Daha objektif bir kriter. Enterek bize göre hepsi atıf falan önem verilen şeyler oldu. O açıdan güzel. Daha ama bir şey atıf alması iyi olduğunu gelmiyor doğrudan. Çünkü bu çevrenin gelişmemesi de alakalı. Ben aynı makale Türkiye'de yazsam muhtemelen daha az atıf alırdım. Çünkü yıl olduğu biz daha fazla insan diğene yani şimdi ben makale bastım. Şimdi her gün onlarca makale basılıyor, her gün. Şimdi her gün, mesela her makale atıp ortalama 30-40 sayfa değilim. Yani gün her gün senin 500 sayfa okuman lazım. Yeni makale takip edeceksin. Her gün 500 sayfa. İngilizce, fizik e, okuyacaksın diyelim. E bunu kimse yani yapmaz yani, yapanlar da var da. Ancak tararsın şöyle. O yüzden elemen lazım. Ve ortalama bir kriter şu insana da olan. İyi bir okuldan çıktıysa, mesela şimdi ben atıyorum... Bir yıldan makale bastım, biri de işte... E, Afrika'dan, büyük işte Kongo'dan bir makale bahsetti diyelim. İkisinin eşit gözlü, bak, bak, yani bu açıdan objektif olmayan insanlar doğalar, bir Demek bahis oluyor. Alalım. Anlatabildim mi? O yüzden iyi bir okudan illa illaki daha fazla kişi okumuştu Daha fazla kişi okuduğu için daha fazla kişi bilmiştik. Ama makalelerde de zaten tatmin etti. Mesela bu iyi olduğunda gelmiyor bu arada. Hani bu gerekli. bak yani bakma sufficient. Bir makalenin bilinmesi lazım ki atıp alabileyim, iyi olması lazım ki atıp alayım. Ha, ama iyi makale yaparsanız kimse bilmediği için atıp da Kabul edin Onu ya oldu mu? Nasıl işiyor bu süreç? Yo, yo, makaleyi publish ediyorsun. Şöyle, e, makaleyi bastın, yazdın diyelim, hemen internete koyuyorsun. Bizde şöyle gizli saklı, aman gizli tutayım, paralama, öyle bir şey yok. Herkes bilinsin, evrensel bir şey yani. Nerede bunun kıymeti yok. Arkay diye bir site var, Cornell bunu ayarlıyor ama... Cornell dedim ya, Cornell olması lazım. Neyse, Arkay var, bütün fizikçiler makale koyabilir. Bu makalenin iyi olduğu, doğru olduğu, hatası olduğu anlamına gelmiyor. Arka koymanın mantığı şu, ben bir konuda çalışıyorum, atıyorum belki sen de çalışıyorsundur. Ben arka koymazsam, beklesem, sen oraya koyarsan, ben hani senden çalmış olma ihtimalim var ya, bak ben özgün bir şekilde bunu yapmıştım diye, yapar, bitirip bitirmez arka karak evi koymam lazım. Aynen, niteliğinde. Ben mesela bugün arka evi koydum, 2021'in aralığında ben bunu çalışmışmışım. İspatım var, arka var. Arka koyduktan sonra dergilere göndermem. Dergiler editörlü ve hakemli. Hakemli ne demek? Ve hakem bir daha gönderdiniz zaman hakem oluyor bunu oturup inceliyor makaleyi. İşte şöyle bakıyor argümanların mantıklı mı? Bu da eee abi yeterince savunmamış mı? Sallamış mı? <gülüyor> Onlara bakıyor. Ve mesela geri verebiliyor. Diyor ki ya bu da böyle bir hata var ya da bu bak yapılmış da sen yapılmış şey söylemişsin ya da çok güzel ya da şu şunu değiştir basalım tarzı geri veriyor. Eğer kabul ederse hakemlerden bu süreçten sonra da dergide basılıyor. Objektif bir süreç diyebilir miyim? Hakem çünkü sanırım adını bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Sadece makale gidiyormuş benim bildiğim kadarıyla. Şöyle ya da isim falan gidiyor. Mesela şöyle düşün abi, Soner diye biri geldi. Adam da ön yargılı bir insan. A diyor ortadoğan biri. Örnek veriyorum böyle. Sadece uç düşünüyorum şu an. Ee, bir ön yargi kopsen eliyebilir mi? Yani nasıl bu süreç? Yani ya, o makale mi gidiyor, oldu. nasıl oluyor? Benim mesela şöyle bir şey başıma gelmiştim. İşte arkadaşlar makale yazmıştık. Ee, o zaman işte bir yıldayken. Diğer artılaştı işte, yarılda post doktor, ben doktoraydım. Diğer üçüncü <gülüyor> artılaştı Hindistan'dandı. Üçüncü güzel makale yazdık. Ma makaleyi gönderdik. Ama şeydi... Ben, aslında bu güzel bir şey, ben ana alanımın dışında bir şeydi. Ana alanım dediğim konform teoriler, bu fedal yürüslerin zamanında baktığı şey. Ama onun dışında bir alanda makaleydi. Ve o dıştaki alandaki insana genelde bunun çok aşırı hakim değil. Farklı bir alan. Ve ben ana alanımdaki bir bilgiye kullanıp güzel bir şey yapmıştım. Yani işte interdisipliner bir evet. e, şey ortaya çıkmıştı. Güzel bir alan. O yüzden ha şey hakem anlamamış. Ha, o da ihtimara bakmaz. Aynen. Yani kötü niyetmen değil. Anlamamış. Şey yapabilirdik bu arada. İkinci akremi gönderip e, uğraşabildik. Ulaştığımız gelmedi. Şeydi bu JHEP. Çok güzel bir şeydi. Avrupa'nın. General Financial Physics. Avrupa'nın ana şeyi. Bize PRD'ye gönderdik. Amerikan dergisine orada basıldı. Tamam. Yeni Avrupa olmuş. Amerikan çok da önemli Aynen. değildi. C'ye bile PR'ye gönderdik. O hemen basıldı. Onlar oradaki şey hakem anlamış. Şeyi de yapmedik bu arada. İtirazı başa bakma isteyebildik. Ama o zaman geldi şey oluyor. Üç hakem lazım lazımdı. Yani şimdi birinci hayır dedi ya. İkinciye gidecek. İkinci evet der. Üçüncüye gidecek. Süre uzayacak. Ben uzun basın, bir birinci basılsın da hani başvuru da maske. Başka bir dergiye direkt. Dostlar başlayacaktım aynı. Amerikan'a gönderdim. Onlar hemen bastı yani. 8 tane makale yazdın. Ee, şey de herhalde zor geçmedi işte doktora. Güzel geçti, şey sorum işte ondan güzel geçti. Tam şey diyecektim, demin demiştin ya şey diyecektim. Ha, orayı <gülüyor> neydi onu düşünüyorsun. Şey ya, <gülüyor> iki farklı alanda aslında yani kendi alanımda işte iki makale basmıştım. Bunlar bayağı güzel ve diğer alanda, diğer iki, yani bir alanda bir tane makale bastım, bir alanda beş tane makale bastım, bir de kendi alanda iki tane makale bastım. Mesela doktora tezim o iki markalenin üzerine kurulu, o diğer altı makale bunda yok. O diğer 5 makalem olduğu alanda aslında şey demiş hocaya hani buradan bir başı doktora tezide çıkar. Yani 2 doktora tezlik makale basmıştım. Çıkartabilirdin aslında. Çıkartabilir miyim? ne yapacaksın? Yani gerek var mı? Ben böyle olsun bütün adam çıksın kafasındaydım yani. Normalde şey insanlar yani o 5 tanesi de senin biraz şeyin oldu yani ilgilendiğin için çıkardığın makale. Ama olacak. o 5 makaleyle alakalı postluğa geldin bu arada. Kendi doktora tezinden dolayı değil. O Ondan zaman bölüm 4 ya da 5. Şimdi <gülüyor> o da <arkadaşlar>, de... <gülüyor> ay, teaser oldu. Şimdi postok sürecine geçiyoruz. Covid nasıl etti? Covid de çünkü şu an Antalya'dayız. Aynen. Starbucks'ta oturuyoruz ve burada <gülüyor> bu Hollanda da postdoc yapıyor. Bu nasıl mümkün? Aynen. Şimdi... Avrupa'da yola da <gülüyor> Hayal. İnsanların hayali. hayali. Şimdi bu süreci geçiyoruz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar.